Merhaba sevgili Final takipçileri. Bugün sizlerle özel bir video ile karşınızdayız. Hem de tam Cankan kardeşimle beraber. Burada mı oluyorsun videonun? Burada de mı olacaksın bilmiyorum bu... ama iki yönden birine de gelirsin Diğer herhalde. Hocam. Hocam. Şu anda tabi suratımda Rıdvan yaptıysa da yapmadıysa burada bir maske olacak. Size gizli kimliğimi yavaşça çıkaracağım. Şurada bir PNG olabilir. Aynen ben, ben koyacağım evet. şu anda şu anda varmış gibi hissedebilirsin onu. <gülüyor> Şu Bugün anda harika. bir maskem var ama. Söyle. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> evet. Artık Şimdi... bu kanalda... ha bir dakika. Kimliğimi çıkaracağım. Çıkar çıkar göster bize ki gerçek kimliğe. 500 abone arkadaşlar. 500 abone için. İşte ben bu. An... <gülüyor> evet hep merak <gülüyor> ettiğiniz. Hep merak ettiğiniz Cakan buydu arkadaşlar. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> evet, telefonu kesmiştim. Devam et. <gülüyor> Şimdi bugün bizim için özel bir gün arkadaşlar. 500 aboneyi sonunda bulduğumuz günün videosu bu. <gülüyor> bu zamana kadar tam kaç yıl boyunca dur bir bakalım. Kaç yıl boyunca abi? Tam en ekov yarımızla 2 yıl önce. 2 yıl. Peki en en en eski en eski videomuz bu. NSK'de kanalda gözüküyor tabii bu sadece. iki Takipçilerimiz. Böyle iki yıl hemen hemen ola 3 de diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir 3'ü üç, 3'e böyle yaklaşıyodur o büyük bir ihtimalle. Neredeyse 2,5 yıldır e, e, 500 zaten, abone. E, zaten zaten <gülüyor> olum Bugün aralığa girdik. <gülüyor> i̇şte 30 gün sonra 2021 olacak. Yani 3 yıl olacak tam anlamıyla. Tam bu sona yol olduğu için saymayabilirsin. Yani hemen hemen 3 yılda 500 aboneye geldik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Böyle diyece çok komik oluyor. Bu 500 kadar panezar sonra. Bir biraz bitik gibi hissettiriyor değil mi gerçekten? Ama yani Tabii, ee, değil, biraz de. bu kanalın işte çıkışları, inişleri, dalgalanmaları oldu. Zaten siz takip eden arkadaşlarımız da biliyorsunuzdur. Bu son zamanlarda üzerine anca düşebildik ve böyle bir çıkış yaptık. O yüzden bugün size kendimizi bir derece tanıtıp, bu kanalın amacı nedir? Neden varız? Filmrot ne? Neden Filmrot? Filmrot kim? Deri dişlere, deri dişlere gideceğiz. Amacımız, dünya... <gülüyor> <gülüyor> Amacımız... Amacımız yayın ele geçirmek yoksa. <gülüyor> A amacımız şey ya abi, e dünya kralı olmak. <gülüyor> Hokage. <gülüyor> Büyücü kralı. One Piece'in Piece peşindeyiz arkadaşlar. Korsanlar kralı olacağız. Belki. Aynen öyle. Firin olduğunu en Hokage büyük amacı yapmaya korsanlar yapmaya kralı, yapmaya kralı olmaktır, olmaktır abi. tamam, deyip burada böyle... <gülüyor> Bir Gintama parodisi yaptık. Hıh, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İlk, yani ilk Rıdvan'la tanıştığımızdan bu yana baksana, şurada görüyorum videoları da bir anda bakıyorum ben de nostaljistim. Yani i̇lk böyle hareketlendirdiğimiz zaman böyle eskisinden sonra bakayım hangisi. Smaik'tan sonra şunu birlikte mi oynamışız? Evet. <gülüyor> 10 Kasım 2018. Böyle yavaş yavaş bir yara tam geçiş. Aga <gülüyor> be. Hatta bir dakika daha eski Heh. yok yok bir saniyenin alacağım ama Tabi buyur Ya yer Chat olmuş ya da Space Junkies olmuş EcoVR 2. 3. videomuz falan Hadi ya vay be Abi zaman vay. nasıl ilerliyor Böyle biraz arkadaşlar evet. size ee, ...şeyden bahsetmek istiyorum. Böyle e, kanalın böyle ne kafada toplandığından... ...ve nasıl böyle Cankan kardeşimle tanıştığımızdan. Şimdi e, ben VR'ı ilk aldığımda böyle... ...hevesliydim dedim böyle. E, o zaman oyun yapmaya çalıştığımız bir ekip vardı. Bizim işte oyun projeleri için kullanacaktık. Bir yandan da dedim ki... ...ulan VR videoları çekeyim. Belki olur bir Türk arkadaş bulur edilirim oradan. Bu ve YouTube vasıtasıyla böyle... ...bir derece böyle hem... Ee, ...insanlara ulaşmış, VR'ı göstermiş... ...hem de böyle VR oynama arkadaşı bulmuş olurum diye böyle düşünüyordum. Bu ee, şekilde ilerliyordum. Belli bir süre bayağı bir sessizlik oldu. Kimseye ulaşamadım, edemedim falan böyle. Videolar zaten <gülüyor> 5, 6, 7, 8 izleniyordu. Şimdi de böyle çok bir farkı yok. Böyle zor zor böyle 30'lara bazen kekleri buluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok arkadaşlar, gene teşekkürler. hepiniz zip desteğinizi veriyorsunuz. Yine adamsınız iyi. sizler. <gülüyor> Bu da tam Rıdman o sırada ondan <gülüyor> biz tanışmıyorken ben de bir yer almak çok istiyordum zamanda bundan. Ee... Hadi biz 3 diyeceğim. Bir, bir yayın lafını yapmayın bana izleyen arkadaşlarım. 3 <gülüyor> diyeceğim bundan sonra Ama iki 2 yıl normalde gözüken normalde, doğru tarih şu anda. 3 tane daha hoş ben. 3 yıl önce böyle bakınıyordum ya böyle... VR alacağım ama böyle acaba kullanan var mı? İn i̇nternetten izliyorum böyle yabancı e VR kullanan insanları böyle dinliyorum. Nasıl bir şeymiş, alınır mı, ne kadar oyun var, Türk var mıdır acaba, kesin Türk yoktur. İngilizcem değil, benim dedim en azından dışında birileriyle takılız herhalde falan diyordum. Sonra bir baktım, ee, bir tane böyle Steam'de yorumlar var biliyorsunuz. Steam'de yorumları gezerken İlisini gördüm orada. Hangi oyunu hatırlamıyorum. Çünkü bir sürü oyuna baktım. Ya Pavlov'dur ya Battle Royale oyunudur. İkisinden ben sanki yine de en kafamda daha e, hatırlayabildiğim doğru ya da yanlış e, bir okçuluk VR oyunu vardı Elsevier. Hiç oynamak nasip olmadı. E, evet, ona doyurum atmıştır var. Steam'den galiba. E, ok atma böyle bir tane bölüsüne wave wave geliyor, tak atıyorsun böyle. E, Is, Iskalama simülasyonu o, o, diye da... hatta kanalda videosu da var. <gülüyor> Çok Bilmiyorum, kötüydü abi, oynayamıyordum. oynayamıyordum. Çok kötüydü bu oyunda. Şimdi oynarsın artık ama. O oynayabilirim ya. Olabilir bir ha, bir nostalji. Öyle bir, öyle bir sustu ki çok şey yap ya olmaz falan gibi sustum böyle. <gülüyor> Aynen falan. <gülüyor> <gülüyor> Olumsuz gibi bir susma geldi. <gülüyor> Ondan, arkasından neyse ben de dedim ki... Nasıl artık oradan bir şekilde bir, bana falan eklemişim. Ama tabii ekledikten birileri bir ay sonra kabul ettiği için... ...arkadaşlık isteği. ben ne zaman ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. O zamana başka oyunlar oynuyordu. Ya ben de öyle o zamanlar çok böyle nedir böyle Steam'dir, mesajlardır, isteklerdir... ...böyle çok kontrol etmeyen biriydim. Baktım böyle gelmiş bir istek. Cankan keser işte dedim kabul edeyim bastım bir <gülüyor> yerde. O, o an böyle Cenk'an'la tanışmamız böyle... ...arkadaş olmamız, samimi dostlar olmamızı sağladı. Öyle sonra da bir şaklık şey şıp diye valla... Dünden 3 yıl oldu. Üç, Harbiden için, Evet. Öyle. Teknik olarak video çekmekten saymazsam bizim tanışmamız aslında video çekmeden önce de dayandığı için 4 yıl oluyor aslında bizim senle. Harbi ya vay be zaman evet. nasıl geçiyor 2018'de ya? bir yer aldım ben çünkü senle tanışmıştık o zaman. Biz kanala videoyu 2019'da atmışız galiba ya da 2018'de bir daha hızlıca bakacağım. Aynen bak 2018'de video atmışız hatta galiba. Aynen galiba galiba. Biz böyle evet. bir yandan işte Cerkhan'la konuşuyoruz ediyoruz. Ben şey diyorum işte abi bak diyorum sende de var bir yer, bende de var. Hadi gel böyle şey yapalım. Beraber <gülüyor> yürütelim VR <gülüyor> oldu. Old, beraber ilerlesin dedim böyle. <gülüyor> Türkiye'de VR içeri üreten kanal da yoktu o zamanlar. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Ee, böyle heveslendik, başladık, ee, VR videoları çektik. Sonra e, bir kanal bize ulaştı. Ee, şimdi isim vermeyeceğim. <gülüyor> Sonra e, gelin bize çalışın, bize yapın falan böyle. İşte sizler bilmem ne VR'ın şeysi olun böyle. Beraber ilerleyelim gibi böyle geçti. Biz de heveslenip oraya geçtik. Tabii da o sıra düşüşüne geçti. Çünkü o dönem... Yaklaşık bıraktık orada bir 2 ay kadar falan orada e, çalıştık, video çektik. E, 30'a yakın video çektik. Ancak bir karşılığının olmadığını görünce kendi videolarımızı yavaş yavaş Finroll'da geçirdik ve orayı bıraktık. E, sonrasında da işte Finroll'da tekrardan sağlam bir şekilde basıp böyle yürümeye başladık diyebiliriz. Ama işte o dönem bayağı bir şey oldu. Kanalı e, boşlamış olduk o yani. Ama şu anda yine toparladı yani. Bu videoyu da zaten o yüzden de çekmiş olduk. Aynen aynen. Bu Half-Life Alex'in zamanları, Canka'nın muhteşem böyle Alex oyunları. <gülüyor> Okunarları <gülüyor> saksın böyle. <gülüyor> aynen. aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz gülerken güzel. VR'da hiç hoş değildi deneyim olarak. Korkutuyor. Valla devam <gülüyor> edeceğim hani o seriye. Kaldı öyle yani. Hiç şey yapamıyorum arkadaşlar. Ee, hem korkuyorum oyundan. Hani... Ki benim böcek fobim var, ben anlatmışımdır videonun içinde de Ve gittiğimiz yerde yerin altındaki bir böcek ödülerini gördük. Ben biraz korkuyorum açmaya. Ayrıyeten benim yerde gördüğüm görüş, Rıdvan'ın videolarından fark etmişsiniz de biraz daha bulanık. Bana ee, sistemi biraz daha iyi olduğu için benim bilgisayarımdan, benim ekran kartım daha doğrusu sistem demeyelim, VR'ı şey yapamıyor, ee, destekleyemiyor, güzel. O yüzden bir bulanıklık oluyor ve benim gözlerimi bayağı bir ağrıtıyor. Beni de yoruyor ve midemi bulandırıyor dolayısıyla. Ama sakın yanlış anlayamayın VR video bulandırmıyor. E, düşük sistem oynarsanız biraz mide bulantısı yapıyor. Yüksek sistemlerde bir sıkıntı yok. E, o, o kafada e, biraz video çekmek zor oluyor benim. Ben farkındaysanız sürekli bir indie falan çekiyorum. Çünkü kendim de VR'a giremiyorum fazla. <gülüyor> Aga ya. bu korku oyunları cidden... İnsan üzerinde kötü bir etki bırakıyor. Hayır Rıdvan, <gülüyor> biz Alex serisine <gülüyor> macera diye başladık. Korku değil, neyse bu başka videonun konusu. Aynen. Ya ben Alex'i zaten üzerimden bıraktım böyle. Bir yere giriyorsun, muhtemelen sen geçmişsindir orayı. Her yerde bombalar var. Böyle böcekler, <gülüyor> böcekler falan var, oraya girdim. Ee, Ahmet abi var bizim bir arkadaş, arada bana oyunlarda eşlik ediyor korkmamam için. Ve oynuyorduk falan böyle orayı geçtim sonra dedim ki abi bu oyunu yaptım <gülüyor> falan oynayalım da diye böyle bıraktım oyunu abi çok korkutucu ya Aa, aşırı korktum ki korkutucu şey ya. şey diyor mesela Ahmet abi sen bölümler için Jackal daha korkutucu <gülüyor> bölümlere gelmedi diye <gülüyor> ben ben ben anladım zaten otneli gördüm böyle şey e, High Five 2'de de var o böyle Antoninler var adı öyle ya geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam çekirge böyle. Allah onlara ben bir yerde karşılaştılamam onlara ben görmeye bir yerde yani yer. var mı yok mu bilmiyorum ama muhtemelen varlar çünkü var, gördük. Galiba, var varmış galiba. Varmış galiba. Ondan bahsediyordu Ahmet abi de. <gülüyor> arkadaşlar. çok istek gelmezse videonun altını Alex'e geri dönüreceğim. <gülüyor> Şu anda korkuyorum. Evet arkadaşlar siz de düşünün. Alex istiyor musunuz? Can korksun mu yoksa. <gülüyor> Hayır. Yapmayın bana bu şeyi. <gülüyor> okay, ya. Evet. Bu arada şeyden de bahsedelim. Ee, bu kanal VR içerikli başladı arkadaşlar. VR teması baskın başladı. Ancak e, Türkiye'de hem zaten e, çok fazla insan VR alamıyor. Biz de o yüzden temayı normal oyunlara da bir derece geri çekmek istiyoruz. Yani bundan sonrasında sadece VR değil, e, VR dışında diğer oyunlara da e, bakacağız ve diğer oyunlardan da içerik üreteceğiz. İsterseniz, e, yorumları da belirtebilirsiniz görmek istediğiniz oyunları varsa. E, ya da şöyle önerileriniz önemli oluyor bizim için. Yorumlarda in oyun ya da herhangi... Ben çok in oynuyorum şahsen. E, mesela e, bir dostumuz e, Fortnite <gülüyor> oynayın demişti bize. Kanalda videosu hemen şey yaptık, çektik ki çok da aslında böyle uzaktık böyle genel olarak hepimiz. Bir sardı yani şöyle. <gülüyor> Aynen Bunun öyle. Bu Fortnite ama böyle tekrar böyle. Ar arkadaşımızın sesiyle <gülüyor> önerisiyle beraber Fortnite bizi bayağı bir uzun bir süre bağladı yani kendini. <gülüyor> bayağı bir attık <gülüyor> ondan da. Böyle <gülüyor> bir hani olursa böyle bu şekilde değerlendiriyoruz. Öyleyse arkadaşlar size enteresan bir temadan daha bahsedelim. Finrald nedir? Neden kanalın <gülüyor> ismi Finrald? Anlamı ne falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu, bu, bu Evet, biraz... <gülüyor> yani bu bizim için. Sen bak, sen söyle bu. Tamamdır. Daha uygun oldu. Şimdi arkadaşlar, Finalt ismi. Benim uzun zamandır böyle bir çizgi roman evreniyle uğraşıyorum. Biliyorsunuz beni kanalda bir iki videosu var. Anime çizimleriyle falan ilgileniyorum. Ve yaklaşık 9-10 yıldır böyle geliştirmekte olduğum bir evrendeki e, sevdiğim favori karakterlerimden bir tanesinin ismi zamanda çizgi romanı falan çıkartabilirsen filmleri, movileri böyle her yere dağılırsa arkadaşlar <gülüyor> birçok kişinin seveceğini düşündüğüm karakter. O yüzden ben de o zamanlar şey düşünüyordum, av diyordum. Finroll ismi bulunmadan önce her yere böyle Finroll'la böyle abonelikler, üyelikler açayım da kapılmasın diye böyle. Kanal isminde direkt o mantıkla açmıştım. Ya yani kanalın ismi o yüzden Finroll. Serimin karakterlerinden birinin ismi olduğu için. <gülüyor> Öyle. Şeklinde ben, temada ben, ilgi... Yarısından sonra ben ben katıldığımda zaten baktım böyle. Önce bir e, karar veremedik, ne yapsak destek. Sonra baktım, e, Çok Finolt diye kanal yok. Hem de Rıdvan için önemli bir isme sahip. Ben de direkt kendim adına şeyi seviyorum. E, Türkçeleştiremiyorum ama... Eşsiz, ha eşsiz. E, eşsiz isimleri seviyorum biraz. Şey gibi kanallar var çünkü şimdi. Umarım böyle bir kanal yoktur. Sallıyorum. Öyle biri varsa özür dilerim. <gülüyor> o oyun zart İşte oyun bombası, oyun kurşusu gibi isimleri çok sevmiyorum. Türkiye'de çok fazla var çünkü bu şekilde. Ben de hiç öyle şeylerden yanı değilim. Böyle film En azından aklınıza bir şey geliyor. Marka gibi. Ha bu arada arkadaşlar şeyden de bahsedeyim. Şimdi Finn Rott deyince herkesin aklına Yüzüklerin Efendisi'nden. Ben de çok geç öğrendiğim bir olay oldu bu. Herkesin, herkesin değil de kimin aklına gelmiyor <gülüyor> Yani hayranlarının diyelim Finn Rott diye bir karakter geliyor. Ger ee, şundan ilk öncelikle şundan bahsedeceğim. Ee, Finn Rolt karakteri Finn Rott karakterinden uyarladığım bir karakter değil. Ben bunun ismini... Ee, ne zamanlar ta lisede falan böyle daha Yüzüklerin Efendisi'ni bile bilmiyorken e, Şey yapıyordum tasarlıyordum ediyordum e, iki ismi birleşimden oluşuyor Finn ve Roll isminin birleşimlerinden oluşuyor tamamiyle birbirinden alakasız farklı karakterler Sadece isimleri birbirine tek bir L farkı olduğu için çok fazla benziyorlar <gülüyor> Ama alakası yoktur arkadaşlar Böyle aklına takılan merak eden varsa diye söyleyeyim Sus konuşma Yemek hırsızı falan diyor. Hayır, <gülüyor> hayır. <gülüyor> konuşma, konuşma. Asla ikar ediyorum. <gülüyor> Bu arada ee, şey oldu, şanssızlık olarak da artık bir 500 abone daha inşallah sonrasında yine abone olduğumuzda artık divanla yan yana video çekeriz. Pandemiden kaynaklı biliyorsunuz böyle hem kamerayı tercih. Uzaktan, etkiliş aynen, etkiliş. uzaktan takılıyoruz ki sağlığı <gülüyor> korumak. ...önemli arkadaşlar. Siz de ya sosyal da, mesafenize de, dikkat edin diye mesajımızı verelim buradan. Buradan <gülüyor> da verelim mesajımızı da, sosyal mesajımızı da. <gülüyor> Bu... indie oyunları çekmeye devam edeceğim. yani yar ben... ...çok... ...3-5 izleyeniniz var, aranızdan bir farkındayım ama böyle başınıza gider umarım. Böyle hem de Türkiye'de indi çeken de yok çok fazla. Var yine gördüm ama az. Şöyle bir hazır 500 abone olmuşken, yazı yazmamıza rağmen hala ufak bir sıkıntı var kanalımızda izleyenler adına. Rıdvan O. Ha <gülüyor> Rıdvan, şey evet ben, Rıdvan benim. Rıdvan, evet O, ben değilim, Canka, bana, Canka, bir, evet. o. <gülüyor> bana Rıdvan diye bitah etmeyin. Ben, ismim Cankam ben de çekiyorum. Ayrıca sesimizle farklılığını belirtiyorsunuz çok anlayamadım. Aynen arkadaşlar, o yüzden... E, yorumların altında o yüzden böyle çizgi Rıdvan, çizgi Cankan yazıyor. O hangimizin evet. kim olduğunu belirlemek amaçlı. Karıştırmayın. A zaten, zaten seslerimiz de benzemiyor. Nasıl karışıyor bilmiyorum ama böyle... Ateşli yazı koyduk oraya. Yine olmadı. Fark ediyorum yorumlarda böyle 3-5 yine Rıdvan gibi yazıyorsunuz. Ya da ona mı soruyorsunuz? Ona soruyorsanız o da ayrı bir şey. Hiçbir şey belirtmesin. Benim de kafam karışıyor. Bana mı sordunuz? Onun da kafası karışıyor. Böyle bir tema. ikimiz farklı kişileriz. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. Eğer de ben yüzümü ne olmuş olabilir. Siz de haklısınız şimdi bir şey deseniz. Ama artık bundan sonrasında böyle bizleri bilin, böyle tanıyın bir... arkadaşlar. <gülüyor> böyle bir terseri. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah canım. Öyleyse arkadaşlar bugünlük böyle <gülüyor> küçük keyifli bir içerikle karşınıza çıktık. Umarım hoşunuza gitmiştir. <gülüyor> Bizim için özel bir video oldu bu. Valla nice 500 lere diyelim, bir 500 daha, bin, bin diye görüşmek üzere. Sağ dikkat edin. Bizi de desteklediğiniz için tekrar bırakmak kadar teşekkürler. Destekleyeceğiniz için de teşekkürler. Hepinize inanıyoruz. İnanıyorum. <gülüyor> böyle bir tatlı yapmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi notla kalın. Görüşmek üzere. Hoşça ve... Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay <gülüyor> bayın <bye>, arkadaşlar. <gülüyor>